Sen her geçiyor gitse bile sızlar içimde bir yerde oh sen Aklımı alır başımdan hayat durur o an istemeden Hey! Durmadan başa saran zaman gitti Kader ama öldürdü zaman Aman vermiyor mimlendi o an Hırsız saatlerde aklıma Her gün ça Geçip gitse bile Sözler içimde bir yerde o sen Aklım alır başımdan hayat Durmadan başa saran zaman Gittin anda bitirdin beni bir anda Ne olur diye düşünmedin hiç açılmadan Hırsız saatlerde gelirsin aklıma Her gün çalar seni ben Aman, aman vermiyor mimlendi o an. Hırsız saatlerde gelirsin aklıma Her gün çalar seni ben